Ameliyathanelerin görünmeyen kısmı sterilizasyonda kummalı çalışmalar vardır. Ameliyathanede kullanılan cerrahi set, uygun bir şekilde toplandıktan sonra kapalı konteyner ile birlikte sterilizasyona gönderilir. Normalizasyon personeli bu kirli seti alır ve öncelikle ön dezenfektan denen solüsyonu alır. Kirli set orada uygun şekilde bekledikten sonra Cerrahi alet yıkan makinesine yerleştirilir. <Gülüyor> Buna da uygun şekilde yıkılan cerrahi aletler çıkartılarak tek tek kurulanır, kontrol edildikten sonra tekrar steril yapılmak üzere setin içerisindeki listeye göre dizayn edilir. İçerisine bu seti kimin yaptığını, hangi otoklava ve hangi döngüye girdiğini belirten set sayım kağıdı ve kimyasal indikatör koyulup, set kapatılır. Ayrıca setin üzerine hangi seti olduğunu, hangi tarihte steril olduğunu ve kimin yaptığını belirten etiketi ve set kilidinde yerleştirerek otoklava hazır hale getirilir. Otoglavlar, 3 bar basınç ile 134 derecede 15 dakikada basınçlı doymuş buhar ile sterilizasyonu sağlar. Otoglavın süreci başlangıçtan bitimine kadar 1,5 saat sürer. İşlem bittikten sonra otoglav bu sürecin dökümanını verir. Kaç dereceye kadar ısınmış? 15 dakikada 134 derecede kalmış mı? Kurutma işlemi düzgün yapılmış gibi soruların cevapları bu kağıtta mevcuttur. Tolloy bittiğinde otomatik olarak kapağını açar ve içerisindeki malzemeler. Temiz odasına götürülen setler uygun şekilde yerlerine dizilir. Ameliyathaneden gerekli olan setler istenildiğinde, temiz odasında bulunan temiz asansörü ile ameliyathaneye gönderilir.